de bizde böyle bir üniforma var. Yeni Anadolu Spor taşı. Sahil güvenlik oğlum bu why'lı kostüm. <Gülüyor> That's for <is>, Donwana falan diyor like, Tür arkada. Tamam, Türk tam Türk. CCC as bayrakları as bayrakları. as bayrakları. Okay, I Ancak bir Türk böyle yanlayabilir. <gülüyor> Hadi bye, bye bye. Ya dayıya... Ay Ayıp be. Ayıp be. Dayı ben de hiç umursamayacak. Bırakacak havada kalmıyor. Alfa! Şimdi ben üstüne dök abi onu. At üstüne işte aynen. Videonun konsepti anlaşıldı. Ben, ben, ben. ben bunu yapanlara da çok şaşırıyorum bu arada ya. Ben 28 farklı atıp. Bak bunun aynısını yapar. Bu, bunu izledik. Bu reis zaten kurtarıyor çocuğu. Bir yani Gayet de sakin gel amana godum diye alıyorum. İçeride bir dövmüş <gülüyor> bence. <gülüyor> Çocuk, Burak değil mi lan bu? <gülüyor> Çocuk kaçmış bence de. Ay, Sizin sıra. Burak değil mi lan? <gülüyor> Burak kim bu? <gülüyor> Limahşeyn'e de tutulmazsın ya. Ha bir Holmes. Burak kim bu bu? Hayır lan Holmes değil öteki Burak ya bak. Gencioğlu mu? Hakkan'ın Burak ha. ha. Yok kadar uzun değil. En boş. <gülüyor> Bunların hiç çok zor ya. Oh. Hop. Ooo! Ve benimim. Oha bu tarz. Ô, aqui é para lan o. Landırdı Abi aç yap hadi boyader. Harman. Harman. Kardılıcı patla. Abi adam, Hayde, abi yapma. Adam kovana büyüy yapıyor dur. <gülüyor> Duaya diyor şu an. Kanto, samano düşüyormuş. Yrony. Aa geliyor. Vallahi doğaymış. <gülüyor> ha. Vuracak ona, vuracak vuracak. Yapma, <gülüyor> yapma. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Abi ya ya. Ya. çok gereksiz bir hareket yapıyor şu an. Bir de koskoca kovan ya. Evinde rahatsız ediyorlardır belki. Tamam ya. da bunu <gülüyor> çıkarılma <gülüyor> yöntemi bu değil amına koyayım. Nasıl kovacağız? E, i̇çine girdi oğlum. <gülüyor> Ay. Ay. Şu an sokuyorlar onu. Bence sokmuyorlar daha. Daha dur sokmaya. Bir tanesi soksa hepsi sokmaya başlıyor zaten ya kokunu salgılıyorlarmış. Abi madem Ama bu kadar mındadır edecektin sopayla vuraydın ya. Aynen ya şu kötü yaptı. Acaba belki amacı de, mı bu? Belki de böyle yani, yavaş yavaş yapınca soluyorlar. Evet. Alacağım yemin ederim. Çatı vurup kaçacaklar. Bence önce amacı bu. Çok an Yapısı da bir garip oğlum. Adamlar gitlerde bir garip. ne yapmaya çalıştı anlamadım. <gülüyor> Suratına yapıyor? baksanıza adam. O oh, şuna gidiyor. Oynuyor Şey Adam bence dağıtıyor şu an. Bildiğin dağıtıyor orayı. Sakin hareketlerle hallediyor. Eee niye sokmadılar? Hayvanlar rahatsız ediyorsa belki o yüzden yapıyormuş. Kimse nasıl sokmadılar? Elimi koydular çaktırmıyorum dedi. <gülüyor> <gülüyor> Onlar var da geldi bence sokmuyor şu an ya. Yok lan hiçbiri sokmadı ya. O <gülüyor> Aa. Aaaa. <gülüyor> Babayla adam ne yaptıysa <gülüyor> sokmadı abi. <gülüyor> <gülüyor> ya da hissetmiyor arkadaş durumdan. Aa bu çok korkutucu bir şey ya. Kaşındık. Ablacığım atlamadan da kurtarırdın aslında ya. <gülüyor> Kenardan tutardın ya. Ama o paniktir belki yani. Boyuna bastırdı düşsene. Kafasına düşünsene uçan tekmele giriyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> Aa küçücük kız atlayan. Evet. Ben onu böyle annesi falan sandım. Helal olsun lan. Aslanım akbe. Olmuyordu. Yukarı çıktı işte duruyor. Vay be. Oha. Bir şey yokmuş vardı bence kendini biraz abartmış gibi burayı. No, panik. <gülüyor> anlık o panik, panik o ya Belki de yüzme bilmediğini biliyorlardır belki ya. Tabii canım. Aha. Evet. Tut abi, abi onu yatına tut. Yatına böyle olsa ne yaparsın <gülüyor> abi. Turkan abinin yatını böyle koyamazsın ki oğlum. Büyük Tuğkan'ın. O her oğlum külü... Adamın emekleri gezdi geçti gözünün önünden <gülüyor> şerit gibi. Şunu frenini kapatayım da var. <gülüyor> Buradan bir araba geliyormuş yandan pat diye. Kapını. <gülüyor> yapma, yapma yapma Düşmez yapma. o düşmez o. o alfa oğlum bunlar. <gülüyor> Oy. Aksana parket herif. Öyle olsun. Oy. Ne? Göğsünde tamam. Ne İndi oldu lan ona? Dur bakayım. Ya, aşağı girdi. Silindi, geri geldi. Baya <gülüyor> bak. <bir> Yükülenme hatası. <gülüyor> Çok iyi ya. Assassin's Creed yayınlanmayan trailer. Bu Türkiye'ye benziyor. Ulan aka bugün seni durdu. <gülüyor> bak. Press F synchronize. <gülüyor> <gülüyor> Ezyon'un torunumuzun be. Gol attı. Aha! Aha! Şov yapan kaleci işte. Kaleci. Atamayacak mı mal da? <gülüyor> <gülüyor> Kaleci'nin kucağına gitti ya. Çok mu hızlı? Ayy! <gülüyor> Yok. Ayy! Ooooo! Ooooo! Ay. Ay. Ooooo! Lan n'oldu? Ne ya. Geçti. Kurtuldu kurtuldu. Abi pingden direkt arkaya şundan. adam. Ya siktir lan bu oh. gerçek değil bu görüntü ya. Bu arada gölgeye bakarsak buruyor yani. Ya vurması ya, lazım, lazım adam yani adam. bu arada. 15-20 FPS var kamera. <gülüyor> o D-Sync, D-Sync bu. <gülüyor> evet var. 5-M. Doğru gidiyor mu? 5-M, 5-M. Gidiyordu bu arada. Yani oh. <gülüyor> Şok eğlenceli ya. Vallahi benim dizim ağzıma vurunca bir daha bilmedim ya. Ben bunu bilsen kötü başıda atarım. Çok sakat abi onlar. <gülüyor> bu, bu, bu ringoları, ringoları kullanan Almanların hep bir yorumu vardı bizim tatil köylerinde. Biz istediğimiz herkesi düşürüz. Tutunabilme şansı yok. Yok yani biz, mümkün değil. Biz, bize yaptılar abi. abi. Ters çevirir evet, düşürür ya. Ve düşürür. çok çok iyi, çok iyi tutunan ve arkadan iddialı olan insanlarla böyle iddialaşıyorlar da. ...ve de kimsenin ben durabildiğini görmedim. Öyle bir ime kazandırıyor ki o şeye... ...Ringo'ya... Lızlanınca yani zaten aklın geliyor Mümkün değil de. tutamıyorsun. Bence ilmeği tutunur. O... ...O yayınındaki ya. <gülüyor> e Allah'ım. Hayır hayır özel ayarını yapıyor onu şu an. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> göbek taklası mı attırıyor? <gülüyor> Denizaltı altına dönüyor değil mi? Yeraltı oh! gibi. Karakter seçim ekranında. Onun onu... Aa harbiden göbek taklası Gördün attırıyor. mü? sahil güvenlik. Bak bu Türk. Şimdi CCC koyabilirsiniz. <gülüyor> Helal be. Gemiye bak. Yıkadı. <gülüyor> <gülüyor> Denemek lazım. <gülüyor> Hıhahahahaa! <gülüyor> Çok ben niye geç çiziyorum bunu ya? Sen yayından mı izliyorsun abi? Evet. Niye Discord'tan? Discord'tan niye izliyorsun. Yine yayın var baksana. Harbi mi ya? Yooo! <gülüyor> <gülüyor> Burçay, 7. videodayız lan! Ben fark ettim Burçay <gülüyor> abi geçiş yapıyor ama. Burçay abi sabuna gülüyormuş değil mi abi? Burçay sabuna gülüyor. <gülüyor>, <gülüyor> Dur su alıp geliyorum ben. Şuradaki oynasın. Çok rahatlatıcı ya. Sabun mu? Anka atlayan adam da şey ya. Baktınız Ben atlasam evet. yok olursun bu arada. Bak bak izle bunu, izle bunu. Çalıyor mu? Ne lan o? Yok yok taşıyor. Ee... Ama adam tekniğini biliyor. Daha dört daha hiçbir şey görmedim. Ne? Mu? Daha hiçbir Buzdolabı şey görmediniz. Bu? İzleyin. Buzdolabı abla sen taşıdın ya. Ha ya, iyi bilirim ben. <gülüyor> Şöyle hapsedim, tertemiz. Daha hala görmediniz, izleyin. Da... Biciklete mi bincik? Hayır. Hafif bir şey herhalde ya. Abi, abi kaldırırken nasıl... Kartondur o ya. Görmedin ne ne kaldırır? Buzdolabı mı kaldırdı bu? Kaldırırken Kaldırıyor. ki ağırlığına bakın, bayağı ağır bir şey taşıyor. Dur anlarız şimdi bakalım. bir. Klima falan o ya, garip bir şey. Klima Düştüm ya, hı. şey kulaklığı kaplona Ba baksana ağır bir şey yani. Ağır ağır belli. Ağır bu ya. Mini buzdolabı işte bu vintage kafalarından değil mi? Ha bence de öyle. Midicoc abi tamam, evet. Tamam okey. Bunda Bisa, motoru yok motoru yok. bir Bisiklette gitmeyecek değil mi? Bisiklete biniyordun. Okuluma gidecek. Şimdi biniyor. Kral bak. Lan dengeyi kurdu. Baba bak Ritim tutuyor. Ele bak, ele sağa, ele bak. E sal boşta direkt. <gülüyor> şey bence ya. çalıyor. Ancak çalınca adrenalinle bu olabilir. Başka türlü <gülüyor> imkanı yok. Abi böyle bir şey mümkün değil ya. Hayır. Sen böyle kontrolde salayamazsın ki. baksana tümümüz gidiyor. Gidiyor kontrolü dindiriyor. E, bir tane ağzına tamam, vurmayı izleyeceğiz. Aaay. Ama kız bence kaçacak. Dojlayacak. Hayır. Hayır. hayır. hayır. hayır. hayır. Tek. Dur lan. Allah ım. Dur. dur. dur. <gülüyor> Adam atladı. Adam katliam yapıyordu yemin ediyorum. Penta kiyip. <gülüyor> Hırsa bak ya. I heard nothing. Neydi duymadın? Yırttılar birbirlerini ya. Gülüyor. Babası olsam tokatlardım vallahi çocuk Yapma. Ha kırılmış zaten. İşte ben bu, ben, bunu, ben bunu yapmaya deniyorum. Yok denedim. Yemin ediyorum aynısını <gülüyor> denedim. Yumruk da attım, üçten de vurdum benimki düzelmiyor. Video geri sarılmış bence. Video geri sarılmış. Aynen. Wow. sanki. Bakalım anlarız onu ya. Ben dalga geçiyorum bu arada reverse değil. videoyu geri sarmış bence de. Bence değil. Oğlum çekiç kayboluyor ne? Dur bakayım. Şu Slovla Fp'si düşüktür. Tümdüz... BROAKIN... Yeah. Elin BROAKIN... Elinde abi Dümdüz video... Ne oluyor? <bir> şey. <gülüyor> <gülüyor> oh! Ne oldu? Ne, ne oldu, oldu ki ben anlamadım. Salatladılar. deniz çekiliyor, deniz çekiliyor. Hop. Geri gelecek dalga. Kayaa vuracak. That is some surge. Büyük bir şey Adam gülüyor bu arada gayet. Havada kaldı bile. Ah sikti. Na get. It not good. <gülüyor> Dördüncü nerede? Abi biri gitti. Abi, o, bir tane kaldı gitti şu an. Bir, bir abla vardı artık yok. Ne güzel köprüdü ama ya. Om <gülüyor> ağlayan kayda aynısını yaşamıştım, ölüyordum. Çok sakat bu arada ya, ben hayatta atlamam mesela böyle yerler. Öldürür olum var ya. Afet yok yani. Evet. Eziyet çekiyorlar ki zevkli değil <gülüyor> ki bence yani. Tamam abla artık sal bırak kendini ya. Büyüdü galiba, büyüdü. Gidin lan lan, gidelim. Help, help. Yazık korkmuşlardır ama. Öbürlerine ne oldu, öbürlerine ne oldu? Giddi onlar. Ağzını yardım edebilirsin. Şu dalga gelebilir mi? Ya öyle bir final lazım ki videoyu bu kadar izledik. Harbiden ya. Yani. Karaya çıkmaları e lazım. İşte bir bak olmadı bu arada. Video. Evet. <gülüyor> no oh my god. No. No. Oh no way. Oh what the fuck? yazık lan. <gülüyor> Haa <Gülüyor> ölüyordum. Öyle <Ölüyordum>. diye <Çıkıyordum> orada. <Gülüyor> Yeni çıktı çocuk.